İzmir'de 1800'lerin sonuna doğru, Bornova'da Bornova'daki Leventen ailenin, ailelerin çocukları işte Vito'lar, Lafontanlar, Girular, bu ailelerin çocukları bir araya gelip futbol oynamaya başladılar. İzmir Türkiye'de futbolun besleyen yani. birçok tarihçinin hem fikir olduğu üzere, 19. yüzyıl sonunda, son çeyreğinde hatta İzmir'de Bornova'da oynamaya başlamış. İzmir'de 6 ay ilk kurulduğunda, şimdiki San Josef'in olduğu sokakta bir bina var. E, ayrıca Gül Sokak'taki e, bir e, evin de 6 ilk e, kurulduğu yıllarda kullanıldığı söyleniyor. Mesela İzmir'de taraftarlık anlayışı diğer şehirlere göre farklılık barındırır. İzmir'de taraftarlık anlayışı kent kimliğinden ve semt aidiyetinden doğmaktadır. Bu aslında bir yandan da e, e, alt gelir gruplarının, Yeni kültürel taleplerin ortaya çıktığı bir dönem aslında. O dönemlerde yarı profesyonelsiniz, yarı amatörsünüz. Çoğu futbolcu takımının altyapısından ya muhitten gelme. Uzun yıllar o formayı değiştirmiyor. Taraftar olmanın tadını seyirci anlayamaz. Seyirci çünkü kızmasınlar ama yani seyirci televizyonda izliyor. Seyircinin üstü tadı televizyon.